Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, bayağı çok infinite e başlayan hoş geldiniz ama sararım. şu an mikrofonum biraz fazla yakın bu bana o yüzden birazcık ileri çekeceğim. Baştan hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tam kızım sakin ol ya. Sakin ol yani ne bu ne bu şey yani ne ne Aa, bu şey var okey. Buraya bakalım. Evet az önce geçen videoda gördüğünüz kısımları baştan oynadım çünkü oyun kaydetmemiş. Ben dedim ki bakın burada yeni bir mekana geldi ne güzel kaydetmiştir. Abi bu arada çok uzakta değiliz lan nereden geldik lan? Ah şuradan geldik evet. Az önce geçen bölümde savaştığımız yerler bunu daha önce fark etmemiştim. Hemen şurası lan. Ah hemen şurası. Hemen şurada savaşmıştık. mı öldür? Bunları adamların çantasını şey yapabiliyorum. Okey. <gülüyor> Müsaadenizle çantanızı açacağım deyip Sıkıntı yok sadece güvenlik tedbirleri Şöyle bir bakalım hazır buraya gelmişken Değil mi? burada Gideceğimiz ve geldiğimiz yerlere bakıyoruz genelde Evet aynen şuradan gelmiştik Arkada bir yerde ee, Liman vardı Limandan buraya gelmiştik İyi bakayım burada güzel bir görüntü oldu Var mı gizli saklı bir şey? Yok İyi Evet ahbaplarım baya şoktayız bu arada ee, donma problemi hakkında da kendi e, uğraşlarımla bir şekilde bir şeyler buldum bilmiyorum işe yarayacak mı şu ana kadar yarıyor gibi e, denemelerimde de yaradı gibi e, ama bütün programı baştan silip kurmak zorunda kaldım ayarlarım sıfırlandı falan filan o yüzden yine ses konularında görseller konularında görsel konularda sizden feedback isteyeceğim böyle böyle yeni bir şekilde oturtacağız Ohoho. Güzel. Vitez bakalım ne vereceksin bana. Yeni şapka el çabuklu. Silah doldurma süresini %30 azaltır. Wow. Karşılaştırmayı göster bakayım. Ekstra ekstra. Aaa. Aa! Kıyafeti alıyorum ama donanamıyorum. Oğlum. Şapkalarımız çok güzel. Ya masarım. Dur, şapkam çok güzel. Ee, yeleğim çok güzel değil mi? Koşan boğa ve hendim o kadar güzel şeyler değiller. Ama onların yerine bakalım neler bulabileceğiz. Elizabeth. Elizabeth lütfen bana oyun yollaştılarını yaptığı şey yapma. Çok teşekkürler. Merhabalar efendim. O siz, siz çok tetiklesiniz. Hayırdır mülteciler mi geliyor? Sıkıntı mülteciler mi? Hallederiz hemen. Hemen hallederiz. Booker the bit. Kiralık ee, kırımcız. Ki, kiralık soy kırımcı Sınıf kırımcı her şeyi kırarım ben. Bütün bir şehrin güvenlik güçlerini hallettim. Ee, bana güvenebilirsiniz. Evet evet, iyi bir adam o. Harika bir adam. Geleceğe bakıyorum ve... E, gelecek, Finkton'da bir gelecek görüyorum. Ee sen de parlak bir gelecek görüyorum. Finton'da bir gelecek görüyorum. Ben de geleceğe bakıyorum ve bu videonun altında bir sürü like ve yorum görüyorum. <gülüyor> bu garibanların da çantasını arayayım bakayım. Boş lan çanta. Böyle çantayla gelmişler sadece. Belki çantaya ihtiyacımız olur diye. Çantaya aslında bir şey koymamışlar. Selam. Ay bu da böylesine yolluyor işi. Ama çok çaresiz yani aşağıdaki gibi değil bunlar oğlum. Finton iyi bir Adam olmadığını biliyoruz, o yüzden öyleyiz falan filan. Şimdi ben bunları şey yapmak istemiyorum, ben bunları... Bunları acaba possesslersem... Ulan... Allah kahretsin ya. Ya özür dilerim ya. Tam neyse, yeni silahı, diğer silahı gösterebileceğim size voley Ah. Hocam. Çok özür dilerim ya. Karışıklığı yaşatmak istemedim size. Hocam selam. Gerçekten yaşatmak istemedim ya. Yani elinde olsa yaşatmazdım. Gerçekten yaşatmazdım. Sen nesin lan? Sen gökyüzünde uçan şey miydin acaba? Neyse. Çok özür dilerim. Size işinizi yapıyordunuz ama ben böyle sadece ulan 1-2 kuruş kazanayım kafasında şey yaptım. Neyse okey tamam. Yapmıyormuşuz bunu büyük yapmıyorum ama sanki başka bir yerde yaptık ve böyle olmamıştı ya neyse hadi bakayım 417 iyi geliyor artık iyi geliyor ne diyeyim artık çok iyi geliyor bu neydi 448 Üf. artık çok iyi geliyor 477 oldu ne alabiliyoruz buradan şey alabiliyor muyuz aa hasar yüksel ha. tekrar yükleme cephane cephaneyi daha da fazla yükseltebiliyorum tabanca ya Pins pistol yedek cephanesi %50 artırır ulan zaten şey yüksek şarjör yüksek. üf Güzel gibi geliyor ama bunu kullanmayacağım ben. Altı patlar geliştirebilseydik altı patları geliştirdim. Aslında altı patlarım altı patları saklayacağım. Altı patların cephanesini alıyoruz sürekli. Demek ki e, yolda e, tüfeği de geliştirdim. Geliştirebildiğim kadar. Neyse hadi girelim. İçeri girdim Ulan. Çok üzüldüm ya insanları öldürmek zorunda kaldığım için. Yine katliam yapmak zorunda kaldığım için çok üzüldüm. Dünya böyle bir yere hapaplar. Dünya... Pinkton'a git ve silahçıyı bul. Pinkton'a git silahçıyı bul. Okay, buralara buraları şey yapmıyoruz, kim bulundu? Daisy O da iyi bir Biliyordur. Satış makinesini kullanabiliyor muyum? Satış makinesini kullanabiliyor muyum? Aa bak şeytanın öpücüğü de... Ee, şey yani, bunun geliştirmesinden de az kalmış 666 istiyor <gülüyor> <gülüyor> A, alırım para ee, aldık abi iyi çok iyi yani para ister misin ee, Bay x diyecektim x kim do it by do it para ister misin dedi. verdi ve aldık yani ya Yüzlerce dolar attı böyle aynı anda havada. Biz de kaptık. Bu muazzam bir çevikliğimizle kaptık. Vox Populi'nin yolu bakalım nasıl bir yolu yürüyorlarmış Vox Populi. Peygamber şöyle diyor. Vox Populi'nin yolu. Çaresizlik, fakirlik, açlık. Betsy Fitzroy onun tehlikeli takımına terlik liderlik ediyor. Ölü takımına. Yıkıma. Bu kadar mı lan? Zayıf propaganda. Ben olsam daha iyisini yapardım. Ben olsam, ben bu propaganda yapıyor olsam millet şu an Kamstak, Kamstak diye e, ismini sayıklardı. Chenlin, Gunsmith makinesi, silahçı, altı patlar şeyini çok beğendim. Evet, aptal diye. bu tarafa geçebiliyor muyuz peki? Hey hey selam. Nereden Lockpick? Bir yere bakıp, aa burada bak, Lockpick var diyordum. Toka var diyordum. Nerede Toka? Ya kızım, ya içeride mi acaba? Evet içeride, İçeri giremiyoruz giremiyoruzdur ama masayı ara diyor. Okay, ya bulamıyoruz burada ya aslında. Mülteci olacağız Elizabeth. Mülteci olacağız. Çağı aya ayak uydurmamız lazım. 57 57 gümüş bulduk abi. 57 gümüş değil Boş, burası banka büyük ihtimalle. Bankadan ben buraya şey yapabiliyor muyum? Merak ettim şu an. It's Let me have a look. Böyle kilitleri açabiliyor muyuz öylece? Infusion var çünkü. İçeri girebiliyoruz lan. Girdi. Girebiliyor. O. Ah infüzyon! Ah yes kalkana. Perfect. Of çok iyiyiz ya, çok iyi gidiyoruz. Burada başka bir şey yok sanırım. Şuraları da arayalım. Para mara varsa, para mara da yok. Yani birkaç kuruş için milleti öldürüyorum, insanları katlediyorum. Bu yani Booker DeWitt böyle yapıyor. This Booker DeWitt way. Bunlar da üzülüyor. Ay, köle gibi çalıştıramayacağız diye. Halbuki dört gözle bunu bekliyorlardı. Hı -hı. Dört gözle bunu bekliyorlardı. Hı -hı. Be that as it May. We içeri girebiliyor muyum? Böyle bir şeyim var mı? Yani bu ne lan? Çalmalı demiyor ya. Adamların ofisine girdim şu an. Şimdi <gülüyor> birazcık daha fazla para alacağız kaydı oynatmaya başladığımız anda. A, Jeremiah Fink'in kendisi bakalım ne diyor. Out of time for all that prophecy nonsense I tell you belief is is just a commodity and old Comstock well he does produce but like any tradesman he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see one does not raise a barn on song alone oh, no sir uh, that's think timber a think hammer and Fink's hand to swing it <laughs> he needs me. Bütün, bünen, bünen. ilginç yani, kampsak üretiyor dediği acaba fabrikalar onun bunun sahibi kampsak ve Fink için ticareti mi yapıyor Hayır Hayır öyle bir durumumuz yok Fink, Fink üretiyor birazdan göreceğimiz üzere Neyse acaba belki eski bir konsept üzerine yazılmıştır ne gördün Elizabeth zaten geldi bir şey gördüğüüz aynı şey oluyor gördüm? Burada bir şey yok kızım. Burası böyle boş. Aramaktan da zarar gelmez ama şey olduğunu düşünmüyorum. Bakalım yine koltukları oraya buraya. Yani şemsiye var. Yağmur yağarsa belki kurtarırız ama. Geleceğin Finkton'da. Bakalım gerçekten geleceğimiz Finkton'da. Hadi geleceğe o zaman. Gel bakalım Elizabeth. Bugün de mülteci olduk. Aç bunu. Aç <gülüyor> Aşağıda. bir makine gördüm. Üff. Aşağıda bir makine gördüm. Bir ya Allah kahretmesin ya. Hop böyle yapacağım ve herkesi de öldürecek oradaki. Hadi bakayım öldürmeye başlıyoruz. Öt lan. Yukarıdakiler geldi. Ya hocam. Oğlum ah. Mutlu oldun mu ha? Hala mutlu olmamış. Dur mutlu edeceğim seni ben biraz sonra. Al! Al mutluluk arayışı nasıl gidiyor bilmiyorum. Öl lan artık. Gelin hocam. Ah! Ah! Boş bir şey bulmana gerek yok. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ah! Oh, ah! Oh. Here. Ammo. That. Booker catch. Thanks. <gülüyor> Gel bakayım. Ah! Oh. Nasıl hoşunuza gitti mi? Yani mülteci olarak gelip resmen terör esirdi. <gülüyor> Orada bir yerde bir ironi var. Oo, ne? Paraya <gülüyor> yakalarım. O bu Wolverine çok iyiymiş ya. Ben karbin yerine şunu alacağım şu an. A canım tabancam. Biricik tabancam. Burada da yine karbin şeyi varmış. Ay canım tabancam. Harika. Bu, bu bu var ya bu ne kadar büyük bir silahmış ya. Sen ne kadar kutlu bir silahmışsın ya. Silah da kutlu demek ne kadar şey olur biliyorum ama. Ne kadar müthiş bir silahsın ya. Mana'yı doldururum. Boş dolduracak çok da bir mana yokmuş yani geçmiş ama. Onu şey yapamıyorum. Makinalı tüfek çöpte duruyor. Çok hoş. Ooo yes. Bunu alırım. Aa bu ne lan? Şey var bu ne var? Yukarıdan mı geliyor bu ses? Yine blok lockpick aldık. 9 lockpick'imiz oldu. İki kasa daha açabiliriz yani. Ooo. Ooo. Aa şey bu. Slate. Yalan tohumu. Yap bakalım. Peygamberin karısı şeyi istemiyormuş. Çocuk hakkında iyi düşünceleri yokmuş. Duydun mu Elizabeth? Neler neler diyor bunlar. Annen seni pek sevmiyormuş Elizabeth. Ne düşünüyorsun bu konuda? Sevmiyordu en azından öldü. Buralarda bir şeyler var mı? Ulan illaki bir şeyler vardır ha hani diyerek böyle dolaşıyorum etrafa. Üff kan ne kadar önemli, önemli var bunda e, Çok da yokmuş ya. Ben bu alacağım, bunu devam edeceğim. Bu güzel bir silah, biraz bununla oynayalım. Abi her yerde maymuncuk var ya. Yani kasalarımız var çünkü kasalarımızı açmaya bayılıyoruz. Böyle bir kafa yapısı var. Abi dolaşalım bakalım başka neler var. Bana. Bu yukarıda kim ya? Aa yok buradakimiş ya. Nişancı tüfeği ama Nişancı tüfeği cephanesini alırım. Dur dur dur. dur. Nişancı tüfeğini almayacağım. Hı. Hocam sen. Sende bunlar var. Bunları almayacağım ben ama. Şöyle yine deneriz yani. Hadi bakayım. Aa ver bakayım. Deli gibi para alıyoruz zaten her yerden tam 348'imiz var. Bakalım ne kadar verecek. Az verdi ya olan fazla veriyordu bu. Yani 125 bana 20 hoş 20'e yakın vermedi ama en azından iki vermedi. O oh, 8. Yani pompalıyı almamıza gerek yok. Manalar. Al abi. Nereden gördün ya haberi? Aa. Ne var abi? sana cephane yükseltmesi. Şarjör yükseltmesi. Ben seni şey yaparım ki ama. Al işte. 403'tü. 420 oldu, hala yetmiyor. Yok yetiyor güzel cephane yükseltmesini alıyoruz abi bu sefer acımayacağım yey. Üf. ne dur, bunun bir anlamı var mı? Çok yok şu an. Aç bakayım buraya bir kilit açıcı gerekli. Hey güzel. Bu ne yerdeki ne? Ha silah. Aa 162'ye çıktık çok güzel. Aa yukarıda da tabancalar vardı. Belki yukarıdaki tabancalarda kullanabiliriz. E ee, bu çok bir şey yoktur ya burada. E ee, gümüş var. Gümüşleri de aldık. Harika, güzel. Plan. Atlayarak camı kırabiliyoruz. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunun olabileceğini bilmiyordum. Bayağı şokta. Aa bunu çağırabiliyorum. Okay, çağırırım. Ama önce dur. Daha daha değil. Daha değil. Daha değil. Beş dakika. Beş dakika yukarıda başka tabanca mermileri vardı. Onların hepsini yok. Tamam 162. Güzel bir şey. Şu an bu tabanca çok güzel bir tabanca. Değil mi? Şeyden bakabiliyorduk sanırım buraya. Nereden bakabiliyorduk? Ha burada dur bakayım. Karbinin de üç şeyi varmış. Ee, Altı patların daha dört şeyi varmış. Tabancanın bir geliştirmesi daha var geliştirmesi kalmış. Onu da yaparız. Bir ara yaparız. Ne geliştirmesi bilmiyorum. Hasar herhalde ya. Son bir hasar şeyi veriyordur. Ee, i̇çeride bıraktığım başka bir şey yok herhalde ya. Değil mi? İyice kontrol edelim bir şeyler falan var mı diye. Çünkü burası bereketli bir yer çıktı. Ha bu evet. Chen Lin, Vox Populi'ya olan balanslar üzerinden aranıyor. Okey. Bizim için iyi haber değil. Sen bir şey gördün. Sen bir şey gördün. Sen bir şey gördün. Oldan oh, mı baktın oraya? Ne gördün sen? Buraya mı baktın? Orayı zaten aldım kızım. Burası zaten burayı zaten soyduk. Resmen banka soygunu yaptık ya. Pompalı Can dolu. Can dolu tabii çünkü halkanımız müthiş. Keşke şuraya basabilsek. Aa bunu ne şimdi daha Oh oh, paraya bak ne? abi ya. Uf, daha da para geliyor. Daha da para geliyor. Oy 299 oldu. Ya abi bu kadar hızlı yükselmemeliyiz ya. Mekanatı fey almayacağım. Tabancam çok iyi. Tabancam çok iyi. Hadi bakayım. Locker. It's Slate's locker. He must have worked here. I... This is my mother's diary. Why would Slate have it? Oh, my husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. Oh. she had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. Tamam gel gidelim. Geldi aslan sürümüz. Here's our ride. Hadi gidelim Elizabeth. Bu sert bir adam abi. Asansör düğmesine bile basarken lanet olsun o düğmeye diye basıyor yani. is Jeremiah Fink. personal The answer is no, so I say, B, be the B, B, be the B. Ne no, oluyor lan? Okay. Hey, alıyor. Uh, hello. Mr. Dewitt. Uh, yes. Hold for Mr. Fink, please. What's going on? Dewitt. Ama here. abi, benimle tanışan memnun olan insanlarla devam edelim yolumuza ya. Well, the man's got an ego. Some say to me, Fink, why is it that we get paid in tokens that are only good at the company store? Well, I'll tell you what. I'll be damned if I uh, let any of you poor folk get robbed at some shady establishment. You see, the Fink company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. Wow, okay. Wow. Sir, welcome to Finkton. Hope for the variety of supplies here that should see you through your visit. Teşekkürler. Maymunجو alayım. What does Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why? So so. <gülüyor> but any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Ne oldu kızım ha? Bu... Senin hakkında olmayınca bir şey şey mi oldu? Ne oldu? Yamuldun sanırım. Neyse dur. Paraya o! Bayfink sizin adına çalışmayı çok isterim efendi? Muazzam para veriyorsunuz. Ben de para için katliamlar yapan bir insan olarak <gülüyor> Senin adına çalışırım yani. Ve Be... <gülüyor> Evet abi sorunda işte İstediğimiz silah. Dernek ya şu tabanca müthiş ama. Abi. Altı patlarımız var arkadaşlar. Çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Mr. Flambo beyefendi lütfen hayatını hayatınızda başarılar derim size. Lütfen kendinize dikkat edin. Harika bir insansınız. 10 9 9 9 8 9 9 8 8 5 50 wow 5 and 50 açık artırma değildi işte Öyle bir şeyle de satılıyorlar. Wow. Oha. 20 minutes. Oha. 18. 17. 17 minutes beat. O 15 dakika içinde yapacağınıza. Oha. 9 in 50. Any low now? 9 in 10. 9 in 10. 33. Oha 33. Hey evet hadi koş koş koş koş koş koş koş koş Oha oh hey hey ya yeah. Oha! Wow! Olaya bak lan. Ha polis geldi. Oha şey getirdiler. Ey hey, hey, saldırmayacağım. Sakin ol olsun. Wow hocam selam. Nasılsın? Neyse okey. Wow! Olay baktan. Tamam beyefendi. Ya yani bu silah daha fazla cephaneye lazım. Buraya. Hey. Lockpick. Açayım burayı. Aç burayı. Tam kilitleri açmak yasa dışı değil ama eee Makineleri şey yapmak, poseslemek, eklemek yasa dışı. Onu aklımıza tutmamız lazım. Wallace ile acıpanesi. Üü güzel. Oh. iyi cefan aldık ha. Gidelim bakalım ne var burada. Bu ne? Cüzdan alırım. Oo o o para. Hı. So we need to find the code book. Yes. Onu ben, ben, ben, altı patlar şeyini de aldım. Hah maymuncukumuzu da aldık. Ha harika. İyi, güzel, okey. Good Time Klaba e, gideceğiz. Orası Sarım Finken. E, bizim de gitmemizi, gitmemizi istediği yer. Okey, güzel. Gideriz abi. Burada bulacağım başka bir şey kalmadı. Ne diyor? İyi bir işçi her zaman e, gözlerini elindeki işinde tutar. Eldeki işte tutar yani. Güzel. Bakalım başka neler varmış girmemize... Okey buralara girersek yasada... Ooo bu ne? I see stuff. I... Ay... Abi. şeyler görüyorum şimdi tamam mı yani? Lan oğlum görüyorum lan bunları. Abi orada parayı görüyorum. Alamayacağım sarı Abi para var lan orada. Oğlum para... ondan daha fazla para var orada Neyse, okay. herhalde daha sonra gelebileceğiz buraya evet biz de şeyleri gördüğünüz üzere ha buradan ileriye gidemiyoruz ha tamam. şey, deşmeye gerek yok yani şimdi gidip de ben başımı belaya sokmak istiyorum demeye gerek yok ver bakayım yakalayayım parayı Yok, oraya çok risk almayalım. Okay, orayı hallettik. Burada bir şeylere baktık. Bakalım bu tarafta neler var. Fabrika, Oo, the factory. Ulan nasıl bir fabrika olabilir ki tek fabrika diye bahsediliyor? Oo. Karbin almamıza gerek yok. Buradan neler iş şey yapabiliyoruz? Altı patları artık geliştirebiliyor muyum sahip olduğuma göre? Hayır. Böyle bir şey yapamıyorum. Neden yapayım ki abi? Elimde, <gülüyor> Elimde tuttuğum altı patları geliştireyim ki değil mi? Neyse okey. Herhalde ilerlememizi bekliyor hikayede. Sıkıntı değil. Evet şu an bunu pozitiflemeyeceğim. Bir şey yapmayacağım çünkü dayak yiyoruz zaman. Bize dayak atıyorlar. Ama paraları alırım yani. Artık canımız full olduğu zaman bize can veren şeyleri almıyoruz. Daha önce canımız dolu olsa bile bize can veren şeyleri yine de tüketiyordu. İyi olmuyordu bu. Fabrikaya giremiyoruz. Evet, bu tarafta şey Anti pressure device, spring loaded wiper or relocker. Ama ne açacağız? Need open it. Orada bir şey var ama oraya gidemiyoruz. Pink security falan yazıyor. Chenlin, evet buraya gideceğiz. Yukarıda bir şey var ama oraya çıkmaya korkuyorum şimdi. Absürt hareket yok biri güvenlik güçleri şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> Ne olan neyi gördün Washington'da <gülüyor> Özür hanımefendi gerçekten kocaman bir öküzlük oldu yani. İyi o zaman gidip bakalım şu Chenlin ne yapıyor? İşler nasıl? Oo, kayıt yazısı. A, Daisy Fitzroy. Bakalım ne diyor kızımız. Bir çobana ihtiyacımız var. <gülüyor> Abi yeni çekilmiş. Yeni kaydedilmiş. çekilmiş. Yeni kaydedilmiş. Evet. Evet, o sadece bir Evet. Güzelce. Ben bu adamı kullanırım. Güzelce de kullanıyor şu an. O Heater mi? Heater değil lan bu. Heater nerede? Heater yok oğlum. Basıl tut heater. Heater yok lan burada. Bu heater mı? Çok ilginç. Tabancaya heater mı diyorlar şu? Oo güzel ha bir lockpick daha aldım. Burada bir şey yok. Gunsmith dükkanına gir. Gir bakayım. Chenlin gibi bir çinlenen falan filan. Kendi dükkanı nasıl olabilir diyecekti. Sonra yetenekleri çalmışlardır herhalde falan filan. Ne lan nereye bakıyorsun? Burada bir şey yok. Pompalı <gülüyor> pol gümüş. Ver bakayım gümüşü. Nereden alıyorum bilmiyorum şu an gümüş Tabii ki isterim. Böyle şeyler artık sorma Elizabeth Direkt fırlat. Al bu kır para diye yüzme fırlat böyle. Lan bunlar da her yerde şey kullanıyor ha. Aa, bak bak bak bak bak olaya bak. Şimdi şey ya, silahçı ya demirleri eritmek için şey kullanıyor. Devil's Kiss kullanıyor. Güzel. Çok güzel. Bu arada hazır şey yapmışken Şunu Buna değiştirelim abi. Hah. Yani bu, tabii ki yine bu kalsın ama Aa 5 dakika ya neden bu böyle? Neden şu an position bir girdi. Demek ki bir pozisyonu daha alabiliriz. Ben manayı mı geliştirdim abi? Ne yaptım? Oğlum ben kalkanı geliştirecektim. Manayı mı geliştirdim yanlışlıkla? Neyse. Tam sıkıntı değil. Ama manayı bir kez daha geliştirmek zorunda kalacağız şimdi. <gülüyor> Çünkü. E, mana şeyin tam olmasını istiyorum. Pozisyon müthiş bir şey ve <gülüyor> Adılarının adılarının adıları. Evet. tells ee, Bu eleman nasıl bu kadar yıl şey olmuş? İlginç. Hello. Hello. Mr. Lin? Chen Oh, <gülüyor> <gülüyor> Someone this place over. Local constabulary, no doubt. Variler ara. Hayal Hayalet, Elizabeth, hayalet, hayalet var aşağıda. Buna, takım çatısına Bazı yerleri göremiyorsunuz bu oyunda ya. Oyunun şey yani o yani aslında çok da geride kalan bir yan değil ama biraz sinir bozucu olabiliyor. Çünkü loot yapma biraz da olsa önemli oyunda ve yukarıda başka bir şey yok. Merhabalar hanımefendi. Elimizdeki silahlar sizi korkutmasın. Serseri değiliz yani kesinlikle. Halut falan değiliz. Herim anlamadı. Excuse me. I'm sorry to bother you. We're looking for Mr. Lynn. Ya kadın ağlaya ağlaya ibadetini yapıyor. <gülüyor> Yalnız Chen bırak Lin? işte. Bakar. O Mr. kadar. Mr. Lin, not Gone. Gone? They take. Flying squad. Oh break Where did they take him? Everyone take to Good Time Club. Where is this club? Tam tam biliyoruz biliyoruz. Bukur gördük yani şey yaptı hallettik bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Why not Beni gönderdiler. Halledeceğiz. Merak etmeyin. Cerem aynı anda hem Cerem Ayfan'la da Daisy Fitzroy'a ya şey yapacağız. Çalışacağız. İlginç bir deneyim olacak bizim için. İyi, özgeçmişimizi doldurabileceğiz yani abi. Güzel yani. Büyük e, halk insanlarına hizmet ettik diyebileceğiz. Ve ahbaplarım e, tam bu noktada e, hepinize beni buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. E, donmalar hakkında elimden gelen en iyisini yaptım. Şu an OBS'ye baktım zaman küçük küçük kare kayıpları görünüyor kodlama gecikmesi nedeniyle. Ama e, öyle donmalar pek görünmüyor gibi bilemiyorum. Ee, biraz sonra hem Elit'te göreceğim hem de e, sizin yorumlarınıza bakacağım. Durumun nasıl olduğuna dair. Teşekkürler izlediğiniz için. E, buraya kadar geldiğiniz için. E, buradan e, bu arada ayrıca bana e, destek gören. Ahplarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Kanala katılan uyulan ahplarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu Bioshock Infinite. Ben Serdar ve hayatta güzel güzel günler. Mutlu huzurlu günler. Geliştirmeniz dileğiyle Sonraki bölümde görüşmek üzere Bay bay